İstasyon şefliği, köyü istasyon şefliği, e, tabelada her ne kadar gümüş yazıyorsa yazıyorsa, e, herkesin bildiği üzere köyümüzün ismi daha önce Alpsarıköy'den gümüş dövene çevrilmiş. Ancak 2005 yılında tekrar eski ismi Alpsarıköy almıştır. Tabelalarda zannedersem ondan dolayı değişmemiştir. Köyümüz için e, yazımızda da belirtmiştik biz istasyonun önemini veyahut da köyümüze faydasını zararını oralara girmeyeceğim. Şu anda gözüken sol taraftaki telli e, olan kapı benim soluma düşen e, istasyon şefliği sağ taraftaki büyük yerde bekleme salonu idi. Burada yolcular beklerlerdi. E, en sol taraftaki kapı çit kapılı yerde ambardı. Buradan e, köyümüze gelen eşyalar, erzaklar veya o zaman kargo yoktu. Kargolar buradan alınır. Buradan gönderilirdi. Köyümüz şu anda e, bu boş tanker vagonun arka tarafında yine bir e, şey vardı. E, lojman vardı. Şu anda gözüken kameranın aldığı şekilde lojman var. Bu e, Burası da görevlilerin kaldıkları yerlerdi. Şu anda kuzumlamaya çalıştığım yerde de yine aynı şekilde bir lojman. En uç noktada bizim Cendere diye tabir ettiğimiz trenlerin su doldurulan e, sistemi gözüküyor. Kamera ne kadar alabilir bilmiyorum. Burada e, stasyonda şu andaki tankerin bulunduğu hatta genellikle vagonlar boş olarak durur. Bu diğer iki hatta da aşağıdan yukarıdan gelen trenler karşılıklı olarak geçiş sağlanması için bekletilirdi. Köyümüzde 40 yaş üzerindeki insanların köyde yaşayan 40 yaş üzerindeki insanların stasyonla ilgili çok hatıraları vardır acı veya tatlı bazı e, çok acı tatsız ölüme gidebilecek kadar kazalar olmuştur hayvanlarını veya diğer ekin veya benzeri zarar vermiş olabilir e, bu gözüken de idi. bu gözüken boşluklarda da e, Lojmanlar vardı tabii şu anda istasyonumuz boş atıl olduğu için, yanlarda yıkılmış zamanı ayak uyduramamış. Ee, i̇stasyonun etrafındaki gözüken alan solundaki şu andaki alan şöyle kameram alabildiğimde çektiğimde kavaklıktır. Buralarda köyümüzün en verimli arazilerinden olup buralar. Demir yolu geçerken istimlak edilmiştir. Keza suyumuzun da çok önemli bir bölümünü trenlere, o zamanın şartlarında buharlı tren olduğu için kullanmıştır. Ama kömür toplama maceralarımız vardır köylerimiz. İnşallah bununla ilgili de bir program yaparız. Bu bir deneme olduğu için kapsamlı değil. Bunu becerebilirsek inşallah kapsamlı daha profesyonel bir kamera getirerek böyle bir çalışma yapmayı şahsen düşünüyorum. Evet bu şekilde gidiyor. Burada da tabelalar makinesi uyarmak için makine stüdyoyu çal diye Böyle bir ikaz defası konmuş İstasyonumuz bu şekilde devam ediyor. Bu gözüken taş binada jeneratör binasıydı. Yani o zaman biz pompa derdik. E, pompaların veya stasyonda kullanılan enerjinin üretilmesi için kömürle çalışan jeneratör vardı burada. Bu gözüken boru sistemiyle cendere ile burada e, trenlere su verilmesi sağlanırdı.